Teknoloji herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni notebook modeli MateBook D16'yı inceleyeceğiz. Bakalım bu laptop bizlere neler sunuyor. Bilindiği üzere Huawei laptop pazarındaki gücünü günden güne arttırıyor ki model yer pazarında bu doğrultuda genişletiyor arkadaşlar. Gerçekten modellerinin çok şık, hafif ve tasarımsal açıdan göze hoş geldiğini sizlere söyleyebiliriz ki Matebook D16'da bunlardan bir tanesi. Matebook D16'nın incelemesine değerseniz tasarımla başlayalım. Biliyorsunuz Huawei'nin artık kendisine özel bir tasarım çizgisi var. Dolayısıyla dışarıdan bir Huawei Notebook'u gördüğünüzde evet bu tasarım çizgisi Huawei'ye ait diyebiliyorsunuz ki D16'da da yine bu tasarım çizgisinin izinden gidilmiş. Yani bu laptopa dışarıdan baktığınızda evet bu bir Huawei Notebook'u diyorsunuz arkadaşlar. Bu Notebook'ların bana kalırsa en önemli tasarımsal özelliği alüminyum alaşımlı metal bir gövdeyle geliyor olmaları. Neden? Bu bilgisayara olağanüstü bir sağlamlık sağlıyor. Yani normal bir laptopta biliyorsunuz gelende plastik kalıplar vesaire kullanılır ama Huawei burada işi ciddiye alıyor ve alüminyum alışımlı metal bir tasarıma yer veriyor ki bu da dediğimiz gibi bilgisayarın hayli sağlam olmasını sağlıyor arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman bizleri zaten laptopun isminde de olduğu gibi 16 inçlik bir burada böyle bir ekranımız karşılıyor. Burada ekran gövde oranına ben dikkat çekmek istiyorum çünkü Huawei burada %90'lık bir ekran gövde oranına yer vermiş. Bu çok da alışık olmadığımız bir ekran gövde oranı. Neden? Genel itibariyle biliyorsunuz ekran gövde oranları %80-85 civarlarında geziyor. Huawei burada çerçeveleri olabildiğince inceşitmiş ve ekran gövde oranını %90'a kadar çıkarmayı başarmış. Üst tarafta bir adet web kameramız olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz genel itibariyle Huawei Notebook'larında klavye gömülü olarak görüyordu web kamerası. Fakat burada Huawei yine kullanıcıların dinlemiş ve web kamerasını ekranın hemen üzerindeki çerçeveye yerleştirmiş durumda. Bu aklınıza şunu getirebilir. Acaba ben bu web kamerasını klavyeyle kontrol edebilecek miyim? Diğer notebook modellerinde olduğu gibi diye. Evet burada bir adet kamera tuşumuz da var. Bunlara birazdan değineceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim klavyemize. Burada klavyede de önemli bir yenilik bizleri bekliyor aslında. Biliyorsunuz Huawei'nin notebook modellerinde numerik keypadlere yer verilmiyordu. Burada baktığımız zaman numerik tuşların da klavyemizde yer aldığını görüyoruz. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Huawei tarafında bu bir ilk arkadaşlar. Yani Macbook D16 modelinde numara tuşları da yer alıyor. Genel itibariyle baktığımız zaman klavye zaten bizim alışık olduğumuz Huawei kalitesini yansıtıyor. Klavyenin hemen alt tarafında oldukça geniş bir pedimiz var ve yan taraflarda da yine giriş çıkışlarımıza yer verilmiş durumda. Sol tarafa baktığımız zaman iki adet Tip-C yuvasının bulunduğunu görüyoruz. Bu Tip-C yuvasının hemen yanında HDMI yuvası var. Onun sağında ise arkadaşlar 3.5 milimlik kulaklık şakımız bulunuyor. Burada bucak için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz güncel pek çok modelde bucak artık yer verilmiyor ama... Genele baktığımız zaman hala kulak üstü kulaklıklarda kablo modası devam ediyor. Dolayısıyla burada Huawei'nin 3.5 mm'lik şakayar vermesi de önemli bir artı olmuş diyebiliriz. Sağ tarafa baktığımızda ise 2 adet USB yuvasının olduğunu görüyoruz. Genele baktığımızda ise Huawei MateBook D16'nın giriş çıkışlar tarafında dizlerin beklentisini karşıladığını söyleyebiliriz. Yani bir kullanıcının ihtiyacı olan tüm giriş çıkışlara bu cihaz sahip. Şimdi gelelim ekranımıza. Buradaki ekran için ben... Ayrı bir parantez açmak istiyorum. Neden? Bu ekranda arkadaşlar altın oran kullanılmış durumda. Burada 16'ya 10'luk bir en boy oranından söz edebiliriz. Bu sayede gözlerimiz çok fazla yorulmuyor. Zaten Huawei her zaman olduğu gibi yine sertifikalarını almış durumda. Bu sertifikalar da bize cihazın gözlerimizi koruduğunu gösteriyor. Bu neden önemli? Uzun saatler boyunca bilgisayarda çalışıyor olabilirsiniz ya da ders çalışıyor olabilirsiniz, program yazıyor olabilirsiniz, bir tasarım yapıyor olabilirsiniz. Hepsinden de farklı olarak sosyal medyada vesaire takılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Uzun saatler boyunca bilgisayar ekranınıza baktığınızda gözlerinize bir yorulma ister istemez olacaktır. Huawei'nin özel ekran teknolojisi sayesinde bu yorulma en azından indirgenmiş oluyor. Böylece ekranda gözlerinizi çok fazla yormamış oluyor. Ekrandan sonra sizlere arkadaşlar sesten de bahsetmek istiyorum. MacBook D16 hem hoparlör tarafında hem de mikrofon tarafında beklentileri tam olarak karşılayabiliyor diyebiliriz. Burada yine yapay zeka destekli bir modülden yararlanılmış. Bu sayede hem mikrofon tarafında hem de hoparlör tarafında verim maksimuma çıkartılmış durumda. Şunu söyleyebilirim. Örneğin burada benim ses, true voice özelliği çok hoşuma gitti. Bu ne arkadaşlar? İnsan dışı sesleri azaltıyor. Yani siz sesleri, kapı çarpmaları, sandalye, masa ıcırtlamaları vesaire gibi ortam seslerini filtreliyor. Bu sayede sizin sesiniz karşı tarafa net bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunun haricinde kişisel ses geliştirme ve ses sürü HD gibi özellikler de yine mevcut. Bunları ne yapabiliyorsunuz? Ses asistanından kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Tasarımdan genel itibariyle bahsettik. Zaten tanıdık bir tasarım çizgisiyle karşı karşıyayız. Yani öyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Huawei'nin kaliteli göze hoş gelen tasarım çizgisi yine MateBook D16'da da bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada benim bahsetmek istediğim bir diğer unsur klavye üzerinde bulunan kısa yol tuşları. Bunlara yine ilk defa rastladığımızı söyleyebilirim. Tuşların üzerinde bir hesap makinesi kısa yol tuşumuz bulunuyor. Buna bastığımızda Normal olarak hesap makinesi açılıyor. Hesap makinesi tuşunun hemen yanında AI Search tuşu var. Yani yapay zeka destekli bir arama tuşu bu. Online ya da offline olarak arama yapabiliyorsunuz bu tuş ile. Onun hemen yanında bir pencere tuşumuz bulunuyor. Bu tuşa basarak arkadaşlar o anda açık olan pencereleri ne yapıyorsunuz? Aşağıya indirebiliyorsunuz. Tam ekran kaplıysa yani pencereniz o anda tam ekranı kaplıyorsa onu en önce küçültüyor bu tuş. Daha sonra ise aşağıya indiriyor. En sonda ise arkadaşlar web tuşu bulunuyor. Bu tuş ile web kemi direkt olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu dört kısa yol tuşunun kullanıcılar için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Bu tuşlar sayesinde hızlı bir şekilde işlerinizi halledebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Burada benim Ali parantez açmak istediğim noktalardan bir tanesi de web kamerası arkadaşlar. Huawei burada ilk defa 1080p çözünürlükte AI yani yapay zeka destekli bir kameraya yer vermiş durumda. Bu kameranın özelliği şu, odaklıyor sizi ve odak noktasından da çıkarmıyor. Yani siz kamera karşısında konuşuyor, anlatıyorum şöyle böyle bir hareketler yaptığınız zaman sizi odakladığı için kamera hulüye düşmüyor, direkt olarak suratınızı takip etmeye devam ediyor ki bu genel olarak laptoplarda çok da karşımıza çıkmayan bir özellik. O yüzden Huawei'nin bu özelliğinin de artı bir puan kazandırdığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda Matebook D16'nın Web kamerasındayız. Gördüğünüz gibi ben şöyle geri çekildiğimde kamera kendi kendine genişliyor. Geldiğimde ise gördüğünüz gibi zoom in yapıyor. Bu arada kameranın ses performansını da sizlere göstermiş olduk arkadaşlar. Matebook D16'nın kamerasının görüntü ve ses performansı bu şekilde. Şimdi bilgisayarımızın tasarım özelliklerinden bahsettiğimize göre gelelim teknik özelliklerimize arkadaşlar. Teknik özelliklere geçtiğimiz zaman burada da bir ilkle karşılaşıyoruz aslında. Çünkü Huawei bu cihazında Intel'in 12. nesil H işlemcisini kullanmış ki bize gelen cihazda i7 bir Intel işlemci bulunuyor arkadaşlar. Genel olarak bu işlemcilerin performans yönünden rakiplerine oranla daha üst seviyelerde yer aldığını söyleyebiliriz. Zaten cihazı kullanmaya başladığınızda işlemcinin ne kadar seri, ne kadar hızlı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bu işlemci arkadaşlar 16 GB RAM eşlik ediyor ve dahili depolama tarafına baktığımızda da bizleri 512 GBlık bir SSD karşılıyor. Şunu söylemek mümkün. RAM ve dahili depolamanın oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ama dahili depolama benim için yeterli değil. Ben bir bulut ihtiyacı diyorum, bir cloud servisi ihtiyacı diyorum derseniz o zaman da devreye Huawei Cloud giriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık bulut servislerine olan güven iyi de niye tazelenmiş durumda. Yani insanlar artık ya ben bunu buluta attım kaybolur mu, Biri erişir mi gibi düşüncelere kapılmıyorlar. Huawei Cloud'un pek çok özelliği var. Fakat bunlardan en önemlisi Huawei hesabınızda giriş yapabiliyor olmanız. Burada Huawei Mobile Cloud'un özelliklerinden bir diğeri de arkadaşlar. Birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu yapabiliyor olması. Bu verilerinin her zaman her yerde görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlıyor bu özellik. Ki bu sayede hem cep telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan aynı anda ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Verilere ulaşabiliyorsunuz verileri senkronize edebiliyorsunuz. Tabii burada dediğimiz gibi en önemli sorun güvenlik olabilir ama Huawei burada veri güvenliğini sağlamak için Mobile Cloud verilerini şifrelemeyi, iletişim şifrelemesini ve depolamayı sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Bu sayede hizmet sürekliliğini sağlamak için kullanıcı verilerini, Aynı coğrafi bölgelerde bulunan birden fazla veri merkezinde depoluyor. Böylece arkadaşlar doğal afetler, elektrik kesintileri, yangınlar veya kullanıcıların kontrolü dışındaki diğer faktörler nedeniyle herhangi bir hasar veya veri kaybı da önlenmiş oluyor. Yani güvenlik tarafında kafalarda hiçbir soru işareti bırakmadığını söyleyebiliriz. Evet mobile cloud'tan bahsettiğimize göre tekrardan bilgisayarımıza geri dönelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Huawei'nin bu cihazda yer verdiği ilklerden bir tanesi de MetaLine anten teknolojisi. Bu anten teknolojisi sayesinde sinyal dönüştürme verimliliği %56 oranında artırılmış durumda. Uzun mesafeli iletim ve çoklu duvar penetrasyonu gibi zayıf sinyal koşullarında al kararlılığı bir şekilde arttırılmış durumda. Huawei'nin MateLine anten teknolojisi ile Huawei MateBook D16, çevrim içi oyun, düşük gecikme süresi ve her yerde sorunsuz video konferans deneyimi sunuyor ki bu da hem oyun oynarken hem de video konferansları da sizlere kusursuz bir deneyim sunuyor. Burada ekran kartı tarafında Intel Iris Xe grafik yongasının kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu grafik seti, bu GPU gerçekten kaliteli işler yapıyor ki önceki nesilde de hayli beğenilmişti zaten. Bu nesilde daha da güçlenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şunu soracak olabilirsiniz. Ya ben bununla çerezlik oyunları oynayabilir miyim? Vesaire diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunda Valorant gibi böyle online tabanlı, CSGO gibi online tabanlı oyunları da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani o açıdan da herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Cihaz size nedir? İş yaptınız, bir yazılım üzerinde çalıştınız vesaire. Çıksanınız sıkıldı. Dediniz ki ya ben biraz da bir oyun oynayayım. Açık bir Valorant ya da CSGO gibi popüler bir oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bahsetmek istediğim özelliklerden bir tanesi de Huawei ekosistemine özel olan süper cihaz fonksiyonu bu özellik aslında arkadaşlar Huawei cihazlar arasındaki iletişimin bize sunduğu nimetlerden oluşuyor. Bunlar nedir? Çoklu ekran işbirliği var, verimli dosya yönetimi var, hızlı ve kolay bağlantı var. Hızlı ve kolay bağlantıdan başlayalım. Diyelim ki bir Huawei cihazınız var. Atıyorum bir kulaklığınız var. Bu kulaklığı hızlı bir şekilde arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarınıza eşleştirebiliyorsunuz. Zaten siz kulaklığı açar açmaz ne oluyor? Bilgisayar ekranında hemen bir simge çıkıyor. Ve kulaklığınızı hızlı bir şekilde ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarınıza eşleştirebiliyorsunuz. Çoklu ekran işbirliği var ki bundan zaten daha önceki Huawei Matebook incelemelerimizde de bahsettik. Tabletinizi ya da telefonunuzu ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarınız üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza direkt olarak akıllı ekranınızın ya da tabletinizin ekranını yansıtabiliyorsunuz. Tabletinizdeki bilgileri ya da dokümanları ne yapabiliyorsunuz? Direkt olarak bilgisayarınızın üzerine çekebiliyorsunuz ki bu bence önemli bir özellik diyebiliriz. Bir de çok daha dosyaları var. Bu özellik sayesinde arkadaşlar bilgisayarınız üzerinden telefonunuz içerisindeki ya da tabletiniz içerisindeki dosyalara kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Diyelim ki telefonunuz içerisinde bir dosya kaydettiniz ve bu dosyaya bilgisayarınıza ihtiyacınız var. Ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Hemen bilgisayarınız üzerinden telefonunuzdaki o dosyaya erişerek dosyayı bilgisayarınızda açabiliyorsunuz. Şimdi aklınıza da gelebilir ya oyun oynarken acaba bu cihaz ısınma yapar mı vesaire? Hayır arkadaşlar Huawei Shark Fin Fan teknolojisini kullanmış burada. Bu ne demek? Daha iyi soğutma, daha az fan sesi anlamına geliyor. Yani ya cihazım ısınır mı, ısındığı zaman fanı çalışır, ses yapar mı gibi bir düşünceye kapılmanıza gerek yok. Çünkü dediğimiz gibi tek Huawei Shark Fin fan teknolojisi sayesinde cihazınız hem senin tutuyor hem de az önce belirttiğimiz üzere çok fazla fan sesi çıkarmıyor. Evet bilgisayarımızdan yeterince bahsettiğimize göre bir de sizlere şarj cihazından bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayarın yanında kompakt bir 65W şarj cihazı geliyor arkadaşlar boyut olarak gerçekten çok küçük. Hatta bir telefon şarjı gibi göründüğünü de söyleyebilirim. Bu sayede seyahatlerinizde vesaire size ekstra yük çıkarmıyor ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu cihazda telefonlarınızı da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla tek bir cihazda ne yapabilirsiniz? Hem telefonunuzu şarj edebilirsiniz hem de bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Genel olarak değerlendirmemiz gerekirse arkadaşlar Huawei'nin yeni cihazının oldukça modern bir tasarım çizgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında güçlü bir cihaz olduğunda sizlere belirtebiliriz. Dediğimiz gibi bu cihaz seriye bazı ilklerde de getirmiş durumda. Nedir bu ilklerden biri? Dediğimiz gibi burada bir numerik tuş takımımız bulunuyor. Bunun yanında web kameramız ekranın hemen üstüne çıkmış durumda. Çerçevede webcam bulunuyor olmasına rağmen %90'lık bir ekran gövde oranı söz konusu. Burada birbirinden işlevsel 4 adet kısa yol tuşumuz var ki bu kısa yol tuşları gerçekten bilgisayarı kullanım alanında sizlere önemli rahatlıklar sunuyor. Genel itibariyle bizim cihaz hakkında anlatacaklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer bu laptop hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.